Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu dişimiz yumurta sıkışması yaşamıştı. Ve bir hafta dinlenmenin ardından tekrar erkeğe yanına atıyorum. Bakalım neler olacak.